Merhabalar değerli seyirciler Business Channel Türk TV stüdyolarından yeni bir seneye tam gaz başlıyoruz bugün çok değerli bir konuğum var İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda gazeteci, Gazetem İstanbul'un sahibi Mehmet Ber Mert Bey beyefendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Ekrem Hocam. Nasılsınız? Size başarılar ki? kolay gelsin. Sağ olun. Bizim biraz mesleğe göz koymuşsunuz. Biraz alanınıza girdik ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de hemen danışmanlık bir, e, ofisi açacağım. En danışmanlık bir alanına girebilirsiniz. Çünkü her hafta Fenerbahçe maçına gide gele bari bir yerimiz yurdumuz olur, değil mi? Biz Ocağımız olur. Gazetede ve medyada stajlarımızı yaparız, daha da geliştiririz. Siz de danışmanlık veya koçluk alanında birlikte çalışabiliriz. Neden olmasın? Sağ olun. Yani değerli seyirciler böyle diğer meslek gruplarını kıskanmak yerine sizler de aynı şekilde koçluk ve gazeteciliği ve danışmanlıkla medyayı Birlikte kullanabilirsiniz. Çünkü birlikten güç doğar. Efendim seyircilerimizden çok yoğun bir e, soru var ve talep de olduğu için sizleri stüdyolarımıza çok davet güzel. ettik. Mehmet Mert kimdir? Çok teşekkürler. Mehmet Mert e, işte kürede yaşayan ayakları yere basan dünyayı e, varoluşuyla sevmeye çalışan insanları insan olduğu için sevmeye çalışan bir yurttaş Kars'ın Arpaçay ilçesinin Polat köyünde 1969 yılında dünyaya gelmiş. Sekiz kardeşli, geniş kalabalık bir ailenin bir ferdi. Babam 1954'te İstanbul'da gelmesine rağmen İstanbul'da tutunamamış. Tekrar geri dönmüş. Ve daha sonra babamla yer değiştirdik. O Kars'a, biz İstanbul'a falan. Ee, ilk okul köyünde, ortaokul ilçesinde, liseyi yine Arpaçay'da bitirip 1987'de, 17 yaşında hayata attılan bir genç. Ee, artık izleyicilerimiz karar versin. Kara Yağız mı, Sarı Yağız mı? Onu da anam Sarı der bana. Arkadaşlarım Kara Mehmet der. Ee, ilk İki yılım İzmir'de geçti Ekrem Hocam. İki yıl İzmir'de hayatı tanımaya, insanları tanımaya, büyük şeyleri tanımaya çalıştık. Bir taraftan okumaya çalıştık ama maalesef e, ailemizin imkanları o güzel okullarda e, üniversite okuma şansı tanımadı. E, ve askerlik sonrası hayata daha bir donanım bir şekilde başlayalım dedik. Ben karikatüristim aslında. Karikatürlerim, resimlerim fena değil. Biz ailecek bizde böyle ressamlar çoktur. E, o zamanlar İstanbul'da birçok dergiye karikatür çiziyoruz. Şiir yazıyoruz. Espri karışık. Ama aslında işim ekmeğimizi kazanmak için. Ansiklopedi satıyoruz. E, işte Sigorta şirketinde çalışıyoruz falan. Ne iş olursa yaparız misali. Hayata yeni atılan, üniversiteyi tam okumamış, bitirmemiş bir genç düşünün. E, o günlerde bir yerel gazetelerde tutunduk. Gazetenin e, mutfağından, muhabirliğine, reklam servisine, reklam müdürlüğüne, yöneticiliğine, en son genel müdürlüğüne kadar bir gazetenin o zaman Hür Bakış gazetesi o bölgenin hala yayınlanan iyi gazetelerindendir. E, gazetede çalıştım 10 yıl süreyle. Sonra Doğan Haber Ajansı kuruldu. Hadi biz de yer alalım. Haber, şov haber kuruldu, hadi biz de yer alalım. İşte Tempo Dergisi'nde bir süre bulunduk, manşetleri attık. Derken aslında yerel gazetecisiniz ama genel medyada tutunmaya çalıştınız. Tutunamadık. Birçok arkadaşımız orada daha ilerledi mesleğinde. Biz hani bölgeyi tanıyan, daha bölgesel, sıcak bir tamam. gazetemiz olsun diye... Haberdar gazetesini kurdum o zaman 2001 yılında. Gazeteyi 13 yıl bölgenin resmiyle alan ilk gazetesi yaptık ekibimizle birlikte. En çok okunan, en çok işte e, ulusal medyada, ulusal deniliyor o da yanlış seyircilerimiz öğrensin. Onlar ulusal da biz ulusal değiliz Genel medya diyelim ona bundan evet. sonra lütfen. Tabii. Genel medyada en çok yer alan yerel gazetelerden birisi haline geldik ama... Gazetelerin e, ayakta tutan Ekrem hocam en büyük etken trajları veya ilanlarıdır. Bir yayın organının traji ve reklamı yoksa televizyon kanalı dolsanız, gazetede, dergide e, batmamanız mümkün değil. Biz de resmilanla ilanla alakalı o zaman haberlerde zorluklar yaşadığımızda İstanbul büyük daha da büyüdü 5216. Büyükşehir yasası ile. Bizim o zaman gazetecilik yaptığımız yerlerin çoğu belde belediyeleri kapandı, ilçeler bölündü falan. Yine bölgenin iyi bir gazetesi olan gerçek gazetesiyle birleştik. Gazete İstanbul'u kurduk. Evet. Ee, şu anda elimizde okurlarımız görebilir. Evet. Derken Mehmet Mert kısaca e, 47 yaşında bu yaşamının 27 yılını gazeteciliğe, Yerel gazeteciliğe, medyaya, televizyon yayıncılığına e, vermiş, artık belli bir yere geldiğini hisseden, insanları artık yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla e, örnek olmaya çalışan, fikir vermeye, yol göstermeye çalışan e, bir yurttaş. Teşekkür ederim. Biraz uzun oldu, bağışlayın. Çok aydınlatıcı oldu. <gülüyor> Aslında tam bir e, yeryüzü insanı ama aynı zamanda Anadolu'luğunu, yani bir yurttaşlığınızı koruma çizginizden bence genel medyaya bu yüzden belki de çok ancak bu kadar tutundunuz. Daha çok yerelliğini koruyarak kişi küreselliğini götürebilir. Yani bence siz doğru Kesinlikle. çizgidesiniz. Çünkü küresel hemen zamansız ve hormonlu küreselleşenler maalesef ki yurttaşlığını ve yerelliğini yitiriyorlar. Bunları e, gerek medyada gerek diğer alanlarda gazeteciliğin dışında her türlü e, vatan hainliğine veya diğer e, gazete dışı faaliyetlere yönelenlerden anlıyoruz Efendim Peki daha sonra ulusal gazete gibi nitelikte olan adeta gazete İstanbul'u e, neden e, kurma gereği duydunuz şu anda e, gazetem İstanbul'u e, bilmeyen e, seyircilerimiz için de çizgisi nedir yani ciddi anlamda e, köşe yazılarınızda takip ediyorum e, Tabiri caizse hem nalına hem mıhına yapıcı eleştirilerinizi cidden bizzat kendim bile e, istifade ediyorum. E, i̇zah ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii efendim bu arada gazetem İstanbul'u e, anlatacağım. Televizyonculukta da e, bir 10-10-12 yılımız geçti. Bölgede yayınlanan o zaman Trakya TV'de canlı yayınlar yaptık. E, e, 90'lı yıllarda zordu. Evet, ee, evet. Şimdi artık teknolojide adam Facebook'ta canlı yayın yapıyor. Biz o zamanlar zor şartlarda hakikaten yayın kesiliyor, ekran gitti, parazit var falan. Ee, bugün Kanal T olarak o, o kanalımız yayında. İşte Kanal 9'lar, e, Rumeli TV'ler, Tek Rumeli'ler, en son Artı 1'ler, e, ulusal kanallar falan. Son 2-3 yıldır gerek Gazete İstanbul'un yoğunluğu, yoğurmasıyla gerek İstanbul Yerel Gazeteciler Dernek Başkanlığı'nın bir ım, zamanımı alması nedeniyle biraz canlı yayınlara pro, televizyon programcılığına ara verdik ama umarım 2017 ve Business Kanal'da uğurlu gelir. Evet, e, bu, bu, bu alanda da tekrar evet. bir e, efor sarf ederiz. Efendim Gazetem İstanbul e, bugün İstanbul'da yayınlanan tek kent gazetesi. Günlük kent gazetesi. Her gün 10 bin adet basıyoruz. E, yay sat dağıtıyor. Kendi araçlarımız, personelimizle bizzat e, abonelere ulaştırıyoruz. Yaysat'tan satışlarımız var. İstanbul'un bölgeden çıkarak, bölgeden kastım Avrupa yakasında büyük Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, küçük Küçükçekmece, Avcılar gibi ilçelerden çıkarak İstanbul gazetesi olmayı hak etmiş, basıflı, nitelikli, nicelikli 25-30 personeliyle, köşe yazarıyla ...kendini kabul ettiren bir gazete... ...bir yayın organı... ...çizgimiz ne sağcı... ...ne solcu, ne ortacı... ...ne buncu, ne oncu... Yani ...benim bir felsefem var ki ortağım var... ...Gerçek gazetesinin... ...eski sahibi... ...Ali Tarakçı... ...ortağımla birlikte... ...elimizden geldiğince... ...gerçekten... ...en uç sağından en uç soluna... ...bir yayın organınız olsa... ...orada... ...o olayları, gündemi nasıl yorumlarsınız diye herkese hitap eden bir, bir gazete sunmak. Mesela benim kendi bir felsefem, sana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Kesinlikle. Dolayısıyla ben bir yazı yazdığımda Ekrem Hoca kim? Benim arkadaşım dostum ama yanlış yapmış. Bunu dile getirmem gerekiyor. Evet. Ekrem, sizin dile getirmemiz Ekrem Hoca var. kim? Benim düşmanım. Ama çok güzel bir şey yapmış. Bunu da dile getirmem gerekiyor ki siz sağ olun e, görüşüyoruz sosyal medyadan falan evet. yazılarma. E, i̇yi kötü bakıyorsunuz gazetemizin haberlerine manşetlerine evet. bakıyorsunuz. E, bugün A partisi B partisi partiler gelip geçer. Ama insanlar kalıcıdır. Insanlık, i̇nsanlık kalıcıdır. Bakidir. Ee, yaşam kalıcıdır, doğru, doğru. E, hayvanseverlik kalıcıdır, doğa severlik kalıcıdır, e, işte e, namus kalıcıdır, Bravo. E, vatan kalıcıdır, millet kalıcıdır, bayrak kalıcıdır, ülke kalıcıdır, güneş kalıcıdır, ay kalıcıdır. Yani doğru. bugün e, siz daha iyi bilirsiniz ki mezarlıklarda yaşayanlar, yeryüzünde yaşayanların en az üç mis, belki dört misli. Doğru. Şimdi bizim onlardan kıymetimiz ne? Onlar gibi biz de o tarafa gideceğiz bir gün ama burada varken bize sunulan bu bu süreyi, bu yaşamı, kimimize 30 yıl, kimimize 40 yıl, kimimize 70 yıl, bu süreyi adam gibi doğru dürüst bir şekilde tamamlayıp göçüp gitmemiz gerekiyor. Bunun gazetecilisi, turşucusu, ayrancısı, profesörü e, olmanız gerekmiyor. Bir, e, toplumsal sorumluluk sahibi birey olmanız yeterli. Biraz. Dolayısıyla gazetecilik olsanız ne olacak? Yani gazetecilik tabii ki toplumda öne çıkan, saygınlığı olan, bilinen meslek. Evet. Doğru. Bunun da farkını farkında olarak çok daha fazla tabii. yaptığımız işe saygı duymaya Bu çalışıyoruz. Sorumlulukla. Kesinlikle. Yani. Bugün hemen sizin kanalınıza geldiğimde köşe başındaki çaydının hiçbir sorumluluğu yok, büfecinin hiçbir sorumluluğu var tabii ki. Ama oradaki sorumlulukta. Adam bayat çay verirse en fazla bir kişinin midesini belki rahatsız edebilir ama bizim bir yanlış manşetimiz, yanlış haberimiz e, toplumun birçok yönünü e, yanıltabilir, yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla sorumluluk sahibi olduğumuzun farkındayız, biliyoruz. Okurlarımız bizi e, takip edebilirler, güvenebilirler elimizden geldiğince. Yine çok özür, bir, bir, bildiğim bir şey, bir olayı... Gerçekten bilmeden yaparsanız onun adına hata deriz. Bilerek yaparsanız o artık ihanettir, o cinayettir, o başka bir şeydir. Dolayısıyla biz e, hata yaparsak bağışlansın bugün bu, bu söylemlerimizde de. Ama bilerek hatta yani yanlış yapmayı hiçbir şekilde aklımıza getiremez. Ciddi anlamda takip ediyorum en çok dikkatimi çeken şey... Bazı e, gazetelerin yaptığı gibi tetikçilik veya e, kişiliğe saldırı haberleri yok. Yani olayı konuşuyor Gazetem İstanbul. Gazetem İstanbul hani yapıcı eleştiriyor. E, ve e, daha başka e, danışanlarıma da benim tavsiye ettiğim, yani bir kişiyi e, daha çok iyilik üstünde yakalıyor. İyilik üstünde yakayıp, yakalayıp, Takdir edip afiş ederken kötülük üstünde yakaladığını da hani haberdar ediyor. Sizin haberdar evet. çizginizden <gülüyor> haberdar ediyor, yol gösteriyor. Artık kişinin bile bile ihanet veya cinayette adeta o olayı sürdürmesini adeta imkansız hale getiriyor. Tabii bir gazetecilik ve medya sorumluluğuyla siz bunu gayet ben dışarıdan bakan biri olarak... E, gördüm bunu. Bir de daha çok merak ettiğim bir şey. Haberdar nelerden haberdar ediyor bizleri? Evet Onun çizgisinden de bahsederseniz efendim, hayırla yad ederiz. Yani işte. haberdar gazetesinin ben tabii ki dışarıdan biri olarak e, devamı niteliğinde midir? Veya e, bu derginin özelliği nedir? E, bilgilenmek isterim. Tabii ki. Efendim tabii gazetecilik çok gönlü bir meslek. Yani bugün Evet bizim yayın organlarımız var günlük bir gazetemiz var ee, Haberleri dergi olarak aylık yayınlamaya çalışıyoruz web sitelerimiz var ee, gazete İstanbul.comcom Tre ee, hiçbir şeyimiz olmazsa sosyal medyamız var dilimiz elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce insanlara aynı aydınlatmaya çalışıyoruz ee, şeyi söylüyorum ben haberleri soran evet, dostlara gerçekten, hani gerçier her ne kadar. Ee, bir Fransız kraliçesi mi? Ekmek bulamazlarsa pasta yediler. Evet. Bu da toplumda maalesef yanlış bilinen doğrularımız, yanlış evet, doğrularımızdan doğru. yanlış bilinen doğrularımızdan. Aslında oradaki e, ekmek o zamanlar e, başka daha bir kaliteli buğdaydan e, yapılan falan. Oradaki pasta siyah ekmek. Bizim ee, yöremizde çok meşhurdur arp ekmeği deriz biz evet, evet. arp ekmeği <gülüyor> evet. gibi aslında o pasta arp ekmeği gibi hani ekmek bulamazlarsa bari arp ekmeği yesinler de. Ee, maalesef bunu toplumumuzun çoğu buradan seyircilerimiz Tabii lütfen ki. onu öğrensinler oradaki pasta bildiğimiz pasta değil şimdi ben de hani biz gazeteleri günlük fırından çıkan ekmeğe benzetiriz Bravo, doğru. Ee, o sıcak gün sıcak. çıkıyor sıcak sıcak o gün yediniz yediniz yemediniz bir daha ertesi gün biraz bayat oluyor. Her ne kadar doğru. okunmayan gazete yeni gazete sayılsa bile doğru. çok fazla yeni sayılmıyor. Biz bunu doğru. her gün yazıyoruz, basıyoruz, çıkıyor. Ee, o gün tükeniyor. Ertesi gün yeni bir gazete. Dergiler, aylık veya üç aylık, beş aylık dergiler daha bir pasta kurabiye niteliğinde. Hani belli haberlerin süzgeçten geçirilmesi. Daha seçilmiş Özetlenmesi, belki, seçilmesi. Özetlenmesi. Daha bir e, kaliteli baskı. ...uzun süre masalarda durulması gibi o da alternatif bir yayın organı. Onu tercih eden okurlarımız, dostlarımız, müşterilerimiz oluyor. Onu da öyle yayınlayabiliyoruz. İmkanımız olsa bir tane de kanal kurmak isteriz mesela tabii televizyon ki, tabii kanalı. Tabii ki. Neden olmasın? Ee, Çünkü herkes okumayabiliyor. Seyrederek yani görsel zekaya sahip olabiliyor. Kesinlikle. Bunda şey yapılabilir yani. Hani gözden kaçan yayınlar evet. olur. Tekrar bir gündeme getirilmesi gereken konular olur. O anlamda e, haberdar e, da görevini yapmaya çalışıyor. E, ama tabi Gazete İstanbul'un e, personel ağı, köşe yazarı ağı çok geniş. E, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde bir personelimiz, bir temsilcimiz, muhabirimiz, köşe yazarımız. E, elimizden geldiğince öncelikle o gün içerisinde o fırın ekmeğini çok evet. güzel bir şekilde sunmak İsteriz okurlarımıza. Peki böyle bir WhatsApp hattınız var mı? Yani gördüğümüz, bildiğimiz görsel veya video haberleri size nasıl iletebiliriz? Sevgili e, hocam tabii ki bir kere artık günümüzde sosyal medya en çok kullanılan etken. E, gazete İstanbul'un Twitter'ları e, Google'dan aradığınızda İstanbul ismi de çok geniş olduğu için çok İstanbul'un önüne arkasına gazete koyanlar var. Biz de sıkıntı yaşıyoruz aslında isimle alakalı da sıkıntımızı bunu okurlarımız e, izleyicilerimiz de görsün. Ama isim e, burada daha çok Mehmet Mert işte Ali Tarakçı Gazete İstanbul'un bir personeli Ali üzerinden Google'dan aranırsa karşınıza çıkabiliyor. E, oradan ulaşabilirsiniz. WhatsApp attığımızda biz böyle e, çok Televizyonlar gibi canlı yayın vermediğimiz için pek o hattı kullanmıyoruz açıkçası. Mailimizi kullanabiliyoruz. Evet. Gazetenin gazetemisamul.com.tr'den tıklanıp mail adreslerini evet. e, okurlarımız e, alırlarsa herhangi mahallelerinde sokaklarında bir olayla karşılaşırlarsa o o maile düşen bizim tarafımızdan da e, o okurlara gündeme yansır. Gerçi siz de biliyorsunuz Türkiye 80 ...milyon nüfuslu bir ülke... ...İstanbul 20 milyon nüfuslu... Yani. ...bizim bu 80 ve 20 milyonda... ...10 bin gazetemiz ancak... ...hani denizde kum, kum tanesi hesabı... Ee, ...şunu da biliyoruz ki... ...hani sahile vuran... ...deniz analarını... ...tek tek atmaya başlayan bir vatandaşa... ...öbürü ne yapıyorsun yavrum... ...burada 1 milyon deniz anası var... ...ne fark edecek ki sen şunları atıyorsun... ...dediğinde herif ne yapıyor... ...bir tane deniz anasını tutuyor... Atıyor. Bunun için çok şey fark etti diyor. Tamam. Biz de diyoruz ki çok yazılması, çizilmesi gereken konularımız var, evet. olaylarımız var, sorunlarımız var. Ama o gün eğer bir tanesini işlemişsek ve o, o soruna bir çözüm bulmuşsak ne mutlu bize. Onun için çok şey fark ediyor evet. diye düşünüyoruz. Doğru. Bu anlamda mesleğimizi geride bıraktığımız 27 yıldan bir şekilde Ders alıyoruz, ilham alıyoruz, hatalarımızdan ders çıkararak önümüze bakmaya çalışıyoruz. Önümüzde her yeni günde, her yeni yılda hem mesleğimizi daha doğru, daha iyi yapmaya çalışıp hem topluma daha faydalı birey olmaya çalışıp böyle yürüyüp gidiyoruz hocam. Teşekkür Kısmetse ederim. Gideceğiz. Gideceğiz. <gülüyor> Değerli seyirciler tekrar 2017 yılında görüşmek üzere. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Bitti mi Çünkü size Daha durun yeni program, sındık. Hocam e, yapmayın. Daha başlangıcı <gülüyor> efendim bu fragmandı. Peki efendim. E, ciddi anlamda 2017 yılında iyi seneler diliyoruz hepinize. Mehmet Bey son bir sözünüzü alayım bir cümle. Çok teşekkür. Zaman nasıl geçti anlamadım. Son evet. bir sözüm insanlarımız lütfen kameraya bakarak konuşmak ki, tabii. istiyorum. Lütfen dostlar, izleyiciler e, önce bir topluma karşı ee, sorumluluk sahibi bir birey olduğumuzu, ne iş yaparsak kim olursak olalım unutmayalım. Çevremizde gördüğümüz ufak sorunları hemen gündeme getirmeye, üzerine gitmeye, yoldan geçtiğinizde yaralı bir e, hayvan gördüğünüzde onun e, ona yardımcı olmaya çalışalım. Bizler güzel insan, doğru insan olursak toplumun da düzeleceğini düşünüyorum. 2017'nin önce ülkemize, insanlığa, dünyaya barış, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Umarım 2016 bu ülkenin, bu insanlığın yaşadığı en kötü, en kara gün, en kara yıl olur da bir daha 2016 gibi yılları yaşamayız, görmeyiz, duymayız. Size de hocam başarılar, Business TV ailesine de iyi yıllar, kolay gelsin. Sağ olun. Değerli seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programından bir yıl sonra tekrar Mehmet ile görüşeceğiz. Hepinize iyi seneler, hoşça kalın, dostça kalın.